Selamlar arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte gerçekten yorumlarda çok sorulan bir soruyu cevaplayacağım. Abi OBS'te oyun videoları çekiyorum ama montajda daha rahat etmek için kameramı ve oyun görüntüsünü ayrı kaydetmek istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Arkadaşlar uzun zamandır bu konu hakkında araştırmalarımı sürdürüyorum. Fakat OBS'in böyle bir özelliği ne yazık ki yok. Ama OBS'in böyle bir özelliğinin olmaması veya bunu destekleyen bir plugin'inin olması bize asla engel engel değil hangi onurda çareler tükenmez şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum ama sen videoya ben geçmeden önce kanala abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum yapmayı lütfen unutma. Videoyu da sonuna kadar izlemeni tavsiye ederim. Videoları atlay diyorsunuz. Sonra yorumlarda soru soruyorsunuz. Halbuki ben o sorunun cevabını zaten videoda vermişim. Evet arkadaşlar aslında şimdi size göstereceğimiz yöntemle OBS'i birazcık kandırıyoruz. Şimdi hızlıca OBS'imizi açıyoruz. Ve ayarlar kısmına giriş sağlıyoruz. Ayarlar kısmından video ayarlarına geliyoruz. Burada bizim aklımızda iki adet soru var. Birincisi, bizim kameramızın çözünürlüğü nedir? 1920'ye 1080. Yani biz full bir görüntü alacağız. Alacağımız ekranın ölçüsü nedir? 1920'ye 1080. Şimdi ne yapıyoruz? İyi bakın. Benim tuvalimin yüksekliği 1080, genişliği 1920. Şimdi ben iki tane 1920 koyacağım için... 1920 artı 1920 eşittir 3840. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen burayı 3840 yapıyoruz. Ve aynı şekilde temel tuval çözünürlüğünü de 3840x1080 yapıyoruz. İki tarafı da 3840x1080 yaptıktan sonra uygula tamam diyor. Ve gördüğünüz gibi OBS'imizde çok geniş bir ekran oldu. Sonrasında kaynaklar kısmına sağ tıklıyorum, ekle diyorum ve kameramı ekliyorum. Kameramı ekledikten sonra... Buradan webcamimi seçeyim. Ben geldim. Sonra çözünürlük ayarlarından özeli seçiyorum. Ve burayı 1920'ye 1080 yapıyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi benim tuvalimde 1920'ye 1080'lik bir alan kapladı. Sonrasında ikinci olarak yapmam gereken şey ise tekrar sağ tıklıyorum, ekle diyorum ve ekran yakalama diyorum. Tamam diyorum ve gördüğünüz gibi ekranımı da sol tarafa otomatik olarak attı zaten. Ben şimdi sizler için bu şekilde bir oyun videosu kaydedip geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben sizler için bu şekilde bir oyun kaydı gerçekleştirdim. Şimdi bunu montajlarken Premiere'de nasıl işlememiz gerekiyor bunu göstereceğim. Burada eklemem gereken bir şey var. Şimdi biz çözünürlüğü 3840'a 1920 yaptığımız için OBS normalden bir tık daha yüksek işlemci harcayacaktır bilginiz olsun. Şimdi Premiere'de yapmamız gereken işlemlere geçiyoruz. Evet arkadaşlar çektiğimiz videoyu alıyorum ve Premiere'ime atıyorum. Bu videoyu Timeline'ime alıyorum. Sonrasında aynı videoyu tekrar Timeline'ime alıyorum. Bunlardan birini tıklıyorum ve Unlink diyerek bir adet fazla olan ses dosyasını siliyorum. Sonrasında Sekans ayarlarına giriyorum ve buradan 3840 olan kısmı 1920 yapıyorum ve okey diyorum. Çıkan uyarıya OK diyorum. Ve gördüğünüz gibi sekansımızı 1920'ye 1080'e ayarlamış olduk. Şimdi yapmamız gereken şey efektler bölümünden arama yerine crop yazıyoruz. Crop efektini iki videomuzun üstüne de bırakıyoruz. Birinci videoyu seçiyorum ve buradaki crop efekt ayarlarından left'i 50 yapıyorum. Sonrasında diğer videoma geliyorum ve right kısmını 50 yapıyorum ve tamam diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi... Şöyle küçültüyorum ve kameramızı ayrı olarak işleyebiliyorum. Ekran görüntüsüne de geldiğimde gördüğünüz gibi ekran görüntümüzü de ayrı olarak işleyebiliyorum. Ekran kısmını tam oturtmak için... Position kısmından 1920'ye 540 ve Scale'i de 100 yaptığınızda oyun görüntünüz tam ortalanacaktır. Ve web kamerası görüntünüzü de ayrı olarak istediğiniz yere konumlandırıp istediğiniz gibi montajınızı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım az da olsa size yardımcı olabilmişimdir. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.